SWITCH BLOW Switch ifadeleri çok önemlidir. Çünkü robotumuzun davranışlarını belli bir koşula bağlı olarak değiştirmemize olanak sağlarlar. Diyelim ki bir program yazıyorsunuz. Ben programlarımı yazmaya başlamadan önce mutlaka akış diyagramını çizerim. Program bir şeyler yapmaya yarar. Mesela motorları döndürür veya bir ses çalar. Bazen öyle bir noktaya gelirsiniz ki, programın yapacağı işi belli bir koşula göre dallandırmanız gerekir. Mesela, eğer dokunma sensörüne basılırsa şunu yap, basılmazsa şunu yap gibi. İşte, switch ifademiz bu dallanmanın tam göbeğini oluşturuyor. Bunu, ardıllık doğrusunu iki muhtemel uygulama yoluna ayırmak gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu bilgimizi, nesne dedektörü gibi basit bir örnekle pekiştirelim. Nesne dedektörümüzü yapmaya başlayalım. Switch ifadesi, akış menüsünde yer alıyor. İşte, simgesi de bu. Gördüğünüz gibi, Ardıllık doğrusunu iki muhtemel uygulama yoluna bölüyor. Hangi yolun seçileceğini bu ayar belirliyor. İfade, bir sensörden kumanda almaya ayarlı. İfadeyi kontrol etmek için istediğiniz sensörü seçebiliriz. Biz bir nesne dedektörü yapacağız. Ama istersek bir ses seviye sensörü de kullanabilir ve örneğin bir alkış sesi dedektörü yapabiliriz. Veya ifadeyi bir ışık sensöründen komut alacak şekilde ayarlayabiliriz. Ama biz bir nesne dedektörü yapacağımız için ultrasonik sensörü tercih ediyoruz. Burası önemli. Sensörün bağlı olduğu portu seçiyoruz. Ben en sık burada hata yapıyorum. Sensörü üçüncü porta bağladık, o yüzden üçüncü portu seçtik. Şimdi geldik en önemli aşama olan karşılaştırma kısmına. Yakın, parlak veya yüksek gibi sözcükler muğlak sözcüklerdir. Programa yakından kastımızın ne olduğunu net bir şekilde tanımlamamız gerekir. Nesne sensörü örneğinde bu tanımı yapmak için bu sürgüyü yakın ve uzak arasında kaydırıyoruz. Diyoruz ki, 20 inçin yani 50 santimetrenin altı yakındır. Yakını temsil eden bu çiçek simgesi seçiliyse, sensör 20 inçten daha yakın cisimleri tespit eder. Dağ simgesi ise uzak anlamına geliyor. Bunu seçersek, sensör, 20 inçten daha uzaktaki cisimleri veya sensörün önünde bir cismin var olmadığını algılar. Switch ifademize baktığımızda, ultrasonik sensör simgesini görüyoruz. Evet, doğru. Güzel. Yandaki çiçek ve dağ ikonları da bize şunu anlatıyor. Eğer sensör, 20 inçten yakında bir cisim tespit ederse, program üstteki yolu izleyecek. Aksi takdirde, alttaki yoldan devam edecek. Sensör, bir cisim tespit ettiğinde, bir ton çalsın. Çıktı menümüzü açıyoruz, ses bloğunu sürükleyip, switch ifademizin üst kısmına bırakıyoruz. İki uygulama yolu bu şekilde daha net görülebiliyor. Sensör bir cismi tespit ederse, ses bloğu bir ses çalacak. Aksi takdirde hiçbir şey olmayacak. Ses bloğuna bir ton çaldırmak istiyoruz. Şu an ton yerine, ses dosyası seçili. Tona tıklıyoruz ve bir nota seçiyoruz. Mesela bir cisim tespit ederse, Do notasını çalsın. Programı çalıştırmadan önce ifadeyi bir döngü içine alalım. Yoksa bir kez çalışıp durur. Davranış, devingen olmaz. Akış menüsünden döngüyü alıp buraya sürüklüyoruz. Döngü, varsayılan haliyle boştur. Bu haliyle sonsuz kez tekrar eder. Eh, bizim de istediğimiz bu. O yüzden hiçbir şeyi değiştirmemiz gerekmiyor. Tüm ifadeyi seçip, döngünün içine sürüklememiz yeterli. Evet, işte oldu. Döngü otomatik olarak genişledi. Switch ifademiz içeride. Hadi, çalıştıralım bakalım.